Şu anda Adana'dayız, deprem bölgesindeyiz. Buradaki, çevregedeki dostlara her birine geçmiş olsun. Acılarını paylaşıyor ve hafiflemesi için dua ediyoruz. Ülkemizin dört bir tarafında şu anda yer sarsılıyor. Dün Adana'da kendinle kendine gel çalışması yaptık ondan önceki gün Gaziantep'te atalarımızla, ihtiyaçlarımızla onlarla bir helalleşme çalışması yaptık. Evet. 2023 yılı birçok eski eski frekansların temizleneceği, yenileneceği bir yıl. Onun için hepimize Allah kolaylık versin. Güzellikle, doğruya, güzele ulaşmamız sağlansın. Tabii şu anda birçok hanede acı, kiminde yas, kiminde belki üzüntüler, bazılarına kederler var. Öncelikle şunu hatırlayacağız. Her olayın bir mesajı var. Her olayın anlattıkları var. Bir yaprak dahi onun izni olmadan kımıldamaz bu alemde. Önce bunu bileceğiz. Bil ki olan her birimize fayda ve şifa için. Evet aciz olduğunda belki bunu ilk anda insan kaldıramayabiliyor. Ama bilin, hatırlayın. Bunun faydası ve hayrı ne? Bizim bundan önceki yayınlarımızı, mesajlarımızı dinleyenler zaten bunu bilecek. Kolaylığı verilecek. Vakit geldiyse ne yaparsan yap kaçış yok vaktin gelmediyse de günlerce o enkazın altında kalsan da ne yaparlarsa yapsın seni kimse bu dünyadan alamaz kimse öldüremez öncelikle güven ona güven anlaşmana güven sözleşmene güven ve senin rızanla olacak olana güven ve senin kalbinin rızası ile olacak olan aslında Allah'ın rızası olduğuna güven ve hatırla Tabii ki birbirimize dua edeceğiz. Bugünler özel, önemli. Her birimizin birbirine karşı sorumluluğu var. Her birimizin birbirine karşı dua ve güzel enerjileri, frekansları paylaşmaya mecburiyeti var. Diğer taraftan tabii ki her biriniz kendi içinizde bazen sosyal medya paylaşımları yapıyorsunuz. Bazılarınız belki de e, bazı olayları fazla fazla tekrardan seyrediyorsunuz. Olumsuz imajinasyon yapmaktan kaçının. Tespitler yapın. Yargıdan uzak durun. Çünkü özellikle bu deprem zamanları, özellikle yerin enerjisinin gökyüzüne çıktığı zaman ve dönemler, o fay hatlarından gelen bir sürü frekanslar sizlerin, Yaratım enerjilerine çok fazla yükseltir. Öncelikle arkadaşlar, her birimizin kaderine, seçimine saygı duyacağız. Bilin ki herhangi bir hale, bir durumu onaylamadan, çağırmadan hayatınıza gelmiyor. Dünkü yayınımız neydi? Bir tanesi, siz bir alanda aşırıya gittiğinizde bir tamamlama enerjisi gelir. Herhangi bir alanda hareketsizlik, yavaşlık, hareket ettirici herhangi bir frekans ve enerji orada hareketi çağırır. Ve dün Adana'daki çalışmamızın adı neydi? Kendinle gel kendine. Kendimize gelmek. Bunları herhangi bir şekilde bir ceza, bir zulüm gibi değil. Bir taraftan bir mesaj gibi okumak. Evet, nerede durgun, nerede hareketsiz, nerede yavaşlattın kendini? Nerede unuttun? Nerede kalbinle, yaradanla teması erteledin? Nerede kendini erteledin? Şimdi gel bir daha bak. Şu anda yerin enerjileri gökle birleşmek istiyor. Ve sen de kendi kalbinle, kendi ruhunla birleşebilmek için evet şu anda bu olumsuz gibi olan hal ve durumu faydaya, olumluya çevir. Her şerde madem ki bir hayır var, bu şer gibi görünen olayın içinde de Hayırı gör Hayırı bil Bir sürü dostlar aradılar Kimisi dakikalar önce uyandırıldı Kimisi hissetti Kimisi fark etti Kimi kalbinde imanla Kucaklandı Sarıp sarmalandı Evet Kimi dostlarımızın akrabaları Yakınları bazı zararlar görenler Hatta Hala haber alınamayanlar da var benim kendi akrabalarım içinde de. Ve şu anda Adana'dayız. Daha bir 5-10 dakika içinde tekrardan artçı oldu. buçuk şiddetinde. Söylenen. Yine de şunu bileceğiz. Tabii ki tedbiri elde tutacağız. Tedbir önemli. Bu tedbiri sadece endişe ve korkudan uzak bir şekilde. Bilin ki ne kadar o güce, Rahman ve Rahim olanın himayesine sığınırsan, o kadar korunursun. O kadar himayede olursun. Korkunun ecele faydası yok. Çünkü ecel dediğin şey, senin Yaradan'la yaptığın bir anlaşma. Ve bu anlaşma, senin sözünle, ihtiyacına göre yapıldı. Nerede iman sahipleri, nerede güvenenler, gerçekten, tam bir imanla Evet göğsümüz hazır bugün çağrılsa ölüme gideriz varsa vaktimiz ağaç dikeriz varsa vaktimiz belki sevgiyle birbirimize dua ederiz bu dünya geçici bir yer ve defalarca hatırlatılıyor bu dünyanın geçiciliğini bilerek diğer taraftan da bu dünyanın kıymetini yine hatırlayarak bu dünyayı bu hayatı, bu bedeni, bu canı korumak durumundayız. Korumaya, sahibine emanet ederek, gücün sahibine, gücün sahibinin himayesine emanet ederek burada olalım. Her birimizin şu anda vazifeleri var. Öncelikle canımızın kıymetini bilmek ve ondan sonra kalbimizle bağlantıya geçerek birbirimize güzel dualar etmek. Birbirini telaşa, galyana getiren, Dostlar uzak durun çünkü bunlar size döner herhangi bir kişiye vereceğiniz olumsuz bir frekans bir korku bir endişe bir panik senin hayatına da bumerang gibi gelir sakının ve sevgiyle şefkatle birbirimize güzel dua ve dilekler yollayalım onun için bugün belki vefat edenlere her birine Allah'tan rahmet dileyelim, diliyoruz. Kalanlara bu hayat içerisinde kaldıkları süre içerisinde akıl ve şuurla kalpleriyle bağlantıya geçebilmelerini diliyoruz. Çünkü bu dünya kıymetli. Bu can kıymetli. Evet. birbirimize kıymetliyiz. Birbirimize değer vereceğiz. Ama bu dünyaya niye geldik? Bu dünyaya gelmenin amacı ne? Sadece yaşamak mı? Sadece dünyada kalmak mı? Sadece yemek, içmek ya da bir şeyleri tatmak mı? Bu dünyanın bilgisini de almak durumundayız. Bu dünyanın sunulan, evet, bizim için geliştirici hal ve durumlarını yaşamak durumundayız. Diğer taraftan acısı olanlar var. Acılarını evet paylaşabilirsiniz. Ama her bir kişi kendi tekamülü, kendi kabı kadar bu konuyu anlayacak. Kimisi belki kendi bedenini ya da aklını şuurunu dahi kaybedebilir. Saygı duyacağız. Kimin neye ihtiyacı olduğunu bilemezsin. Bu anda ve zamanda onun için en kıymetli şey şahitliğe geçebilmektir. Şahit olabilmek için bildiklerinde geçmişte şehit olmayı kabul etmek lazım. Eğer sen bu şehitliği kabul ediyorsan, geçmişte ölebiliyorsan o zaman burada şimdi de şahit olursun şahitlikte yargı yoktur acımak da yoktur onun için acımaktan uzaktır oysa ki tespitlerde sevgi şefkat ve kucaklamayla sarıp sarmalamak vardır onun için birbirimizi bugün de sarıp sarmalayalım sevdiğimizi hissedelim yanındayız diyelim birbirimizin yanındayız varız desteğiz ama her birimizin Allah'ı var oraya sığının dışarıda arayacaklarınla değil gönlünde kalbinde hissettiğinle hissettirilene bak bırak sıksın bıraksın kimin vakti geldiyse gidecek sen de vakti geldiğinde gideceksin onun için doğa konuştu hepimiz sustuk susacağız acısı olanlara saygıyla eğileceğiz selamlayacağız her birimizin Belki bu yeni dönemde, hatırlatılan yeni bir dönemde bir daha kendimize gelmeye ihtiyacımız var. Bir daha aklımızı başımıza almaya ihtiyacımız var. Ne oluyor? Neler oluyor? Neden oluyor? Ve bu dünyanın, bu memleketin, bu milletin, belki de hakkını ve kıymetini bilerek, burada yeniden, yepyeni bir duruş ile, onurlu bir duruş ile Birbirimize sahip çıkarak burada olacağız. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Selamlar ediyorum Adana'dan her birinize kucak dolusu sevgiler dostlarım. Hoşçakalın.